Herkese selamünaleyküm arkadaşlar ben Muhammed'im en kanalıma Bugün sabit de Brawl Sarsan Vinalaması bizlere elmas serisinin derdinde Ölmede karşınızı ya 4 ya 5, ya da 3 Emin değilim ama bir ay iki haftadır iki haftadır falan gelmedi arkadaşlar O yüzden bugün sabit de Vinalaması e, bizlere elmas Gidelim normalde arkadaşlar bugün Brawl Maker girecek ama Brawl Maker'da harita bulamadım Ama arkadaşlar bu cihazı Çünkü yani bütün news bütün... O Brawl Maker hepsi yaptı onları o yüzden ben onların yaptığını çekmek istemiyorum sonra millet bize de satıyor falan Evet ben hemen Carl'la başlıyorum Carl'ın görevi varmış <gülüyor> Carl'la bir çekebilen şey meslek arkadaşlar sizlere onların uzatı taşlanıyoruz Bu seriyi sevdiğiniz arkadaşlar zaten ben eskiden Bu seyredik pahalı <gülüyor> Kalamazsak daha başka bir çekebilen şey meslek Bu seriyi seviyorsunuz biliyorum Bazıları de, instagram dm'den yazıyorlar böyle abi Dinam almasak mı sizlere elmas çay kısır falan. Filan. Bu sefer yeniceksen abi falan yazanlar var abi gençler yani Ama ben yenilmem kesin. Ama bir gün yeneceğimi düşünüyorum Ayrıca şöyle bir sıkıntı var Benim oyuna yetkisi sınavın hiç param yok şu an Uça para gitti YouTube'dan para kazanmadığım için Gelsen şuraya Aga be adam öldü lan Easy ma market geçecek gözüküyor bu Şöyle bir şey ödeme Gel gel. Çöksün hemen alayım. Sen öldün. Şunu da aldın mı? Hop! Öldüm şu. Güzel. Evet. bu seriyi çok severseniz yani bu seri bir arkadaş, tam da öyle dakika arkadaşlar. Bizlere bunu birinci olamazsa açabileceğim ve 80 atış olacak. Bu videoyu 25 like atın arkadaşlar. Atmak sana normal devam edeceğiz yine ama... Güzel. Macarly seçtim pak pak diye aldık. Ben başka bir karakter alıyorum. Görevi olan. Bul. Olan. Bul on beş kupaymış lan. 15 kuvvetliyim 15 kuvvetliymiş acaba tam bulluk map ama bu map arkadaşlar biraz şey mi mapi shelly mapi şimdi oynarız belki bilmiyorum arkadaşlar yani. ben gözümü kapatıyorum ne ses seçiyorum öyle bu shelly bizi alacak vurdun mu bir de tırtasam bana vuramadın lan camiii may may arkadaşlar bu hariç broslar söylemiyorum cidden Isınamadığımda hiç hiç oynamıyorum ya. Vallahi sadece videolarda oynuyorum arkadaşlar. Bir de 10 dakika 10 dakika ka oynamışsın oynamamısın? Bora çok arkadaşlar da mesajlaşıyor. Öldüm mü? Hayır. Mo! Yine ölmedik lan. Yine yırttık arkadaşlar. Ya ne kadar lan? lan dur. Biraz kussa. Ah sen be, sen be git, sen be git. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi git, hadi. Hadi uçuyor mu? Ne gibi koşuyor daha erisinler? Dert olar. Oğlum bir saat on sekiz kırk yedi daha. İşte mükemmel cevap. Ah sen de aldı. Helal lan sen. Gel lan buraya sen. Vay, Turtle'yı oynuyor. Gel lan. Gidin Oha. Uzaktan 1500 veriyoruz adına. Sen... Sen... Kime kaba oğlum? Mini almas alamıyoruz. yok. sıkıldım. Bak. Dikkat dizer misiniz? Bakın şimdi. Hopp. öldü mü lan? Heh. Öldü. Aga adamı yazıklar. Oğlum adam o kadar iyi gelmişti. Sen neredesin lan? Bu adam şuraya pusuyor bak kesin. Hop! Sene böyle alıyorum <gülüyor> hadi evine bak. benim be! Lanım. Özel ol bakalım. <gülüyor> Daha 5 dakika olmuşum. Yani. Akşar için taraf için zor tarafa bu video montajlamak. Değil. Video YouTube'a atmak. İnternet çok cinci olduğu için bize. O oh, gözüme kapattım kapattım kapattım. Kapattım bu Penny Öt Arkadaşlar ben neden böyle yapıyorum çünkü Eee Brawl neden bakıyorsunuz derseniz hem görevleri tamamlayayım. Şimdi eee böyle manyatmak istiyorum çünkü bunlar Hem iki şey yap bir taşı yavuşulmuş oluyorum Ulan üç taşı yavuşulmuş oluyorum Hem izlenme kasyon İzlenme kasyon derken arkadaşlar bu seri easy bunu ne demeye yoksa Bu seri izlenme kasyon lan yoksa yalan atı yavrum demeyin lan Lan Arkadaşlar yani bazıları soruyor bana. Nasıl video konuşabiliyorum? Bizim arkadaşlar soruyor. Benim YouTube arkadaşlar. Yok. <gülüyor> ya. Dedim yani. Arkadaşlar ben bulmuyorum. Ben bulmuyorum arkadaşlar. Kafamdan ne geçerse. Onu da Neyse. Evet. Onu ben bulmuş bulayım ama. Arkadaşlar yani ben e, bir tane seriye başlıyorum. Hep aynı seri veriyorum arkadaşlar fark edersiniz. Bu Pozada hiç video atamıyorum. Ben de bulamıyorum çünkü. Bunu dur Dur. Bana atma onu. Tamam şuraya atayım da. Gel lan buraya sen. Taret vurun Birinin taret. Aha vuruyor. Lan tuş takıldı. Ha. Yoksa gaza. <gülüyor> Tosma sana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şur şuraya bak, bak. <gülüyor> Hayır. Ama elmas almıyoruz zaten, sıkıntı yok. Git başka yere atla sen moi moi my five moi po po boy boy boy boy boy ne sarka <Gülüyor> i̇şte ben 10 dakika yapmaya çalışırım ama atması uzun sürdüğü için 2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2 dakika Neyse arkadaşlar bu bu kadar olsun. Alakamıza abone değilsin, aşağıdakamıza abone olmayı unutmayın. Bu bölümlükler için teşekkür bekliyorum. Görüşürüz, bay.